hoş geldiniz. İyi geceler. Bu akşam e, gündemin farklı e, gündem maddelerinden sizin için hazırladığımız programı sunmak için yine briefing odasında buradayız. E, bu akşam çok önemli bir gündem maddesi var. E, daha önce başka bir program hazırlamıştık. Ancak şu anda özellikle Mısırda yaşanan darbeden sonra daha önce yaptığımız Mısır programında devam olarak farklı bir programı sizin için bir günde hazırlayıp e, sunmaya karar verdik. Bugün Mısır'daki darbenin bütün arka planını masaya yatırmaya çalışacağız. Ana başlıklarını size aktarmaya çalışacağız. Şimdi koltuğunuza yaslanın ve sizin için hazırladığımız briefing dosyasını seyredin. Evet briefing odasına tekrar hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konusu Mısır'da darbe. Mısır'da darbe programımızın ana başlıkları yine her zamanki gibi olacak. Önce jeopolitik bakışla başlayacağız. Hemen ardından e, künye, künyeyi vereceğiz. Ardından jeopolitik bakış. Sonra son bir hafta içerisinde neler oldu bunları masaya yatıracağız. Bunların ardındansa yine her zamanki gibi önce sosyal medya e, raporumuz var. E, editörümüz Yusuf Özhan bize sosyal medyada öne çıkan başlıkları aktaracak. Bunun ardından e, yine her zamanki gibi aktörlerimizi anlatacağız. Bu süreci hazırlayan önemli aktörler kimlerdi, neler yaptılar, neler söylediler bunları size aktarmaya çalışacağız. Daha sonra risk analizi ve her zamanki gibi senaryolarla programımız sona erecek. Şimdi künye ile devam edeceğiz. Evet e, her zamanki gibi yine Künye'de Mısır nedir, e, karşılığı nedir, e, tam olarak nerede yer alıyor bunları aktarmaya çalışacağız. E, Mısır'ın şu andaki nüfusu 83 milyon yani Türkiye'den daha fazla. Genel olarak Mısır tartışmalarını yapmak için ilk aklımıza gelmesi gereken şey bu. Evet e, Mısır'ın e, yüz ölçümü 1 milyon kilometre kare yani Türkiye'den yine e, yüz ölçümü olarak da daha büyük. Ekonomik görünümüne şöyle bir göz attığımızda ekonomik olarak Mısır Türkiye'nin yaklaşık üçte biri hatta belki dörtte biri civarında kişi başına düşen milli geliri ise 3.150 dolar civarında. Evet, Mısır'ın genel görünümü böyle. Hemen Mısır'ın gelir kaynaklarına bakalım. Aslında Mısır'ın temel olarak üç tane önemli gelir kaynağı vardı. Bunlardan bir tanesi tarım, özellikle pamuk. Ee, ama şu anda onun katma değeri son derece düşük. İkinci önemli nokta e, turizmdi. Özellikle daha önce turistlere yapılan saldırılar. Ardından da devrim sürecinde Mısır epey turizmden gelir kaybetti. Ve şu anda geri kalan en önemli şey doğalgaz. Şurada Nil Deltası'nı görüyorsunuz ekranda. Nil Deltası'nda e, 1960'lardan beri çıkan e, doğalgazı var. E, Mısır'ın ve Mısır bu doğalgazı Ürdün'e, İsrail'e hatta Gazze'ye e, satıyor. E, o yüzden de Mısır için şu anda en önemli gelir kalemlerinden biri doğalgaz olarak kayda geçiyor. Ancak önümüzdeki dönemde özellikle İsrail'deki doğalgaz kaynaklarının ortaya çıkmasıyla bu da çok sürdürülebilir bir gelir kaynağı olmaktan e, çıkacak gibi görünüyor. E, halen de belli sıkıntılardan dolayı özellikle Sina bölgesinde Sürekli doğal gaz boru hatlarının bombalanmasından dolayı Mısır maalesef bu gelirlerinden mahrum kalıyor. O yüzden de sürekli dışarıdan yardıma muhtaç bir ülke görüntüsü veriyor. Hemen demografik yapısına bir göz atalım Mısır'ın. Demografik yapıda hemen şurada aslında Mısır'ın demografik yapısını görüyoruz bu haritamızda. Gördüğünüz gibi devasa bir ülke Mısır ancak nüfusun yoğunlaştığı belli alanlar var. Bu kırmızı bölgeler en yoğun nüfusun olduğu bölgeler. Hemen Nil Nehri buradan görülüyor. Asvan'dan başlayarak e, Minye'den devam ediyor. Kahire'ye ve Nil Deltası'na kadar son derece yoğun bir nüfus var. Suyun olduğu alanlarda birikmiş durumda, yoğunlaşmış durumda Mısır halkı. Yine sağ tarafa baktığımızda burada da Gazze bölgesinde özellikle Gazze'ye yakın bölgede, Gazze şeridine yakın bölgede yani Kuzey Sina'da bir nüfus yoğunlaşmasından bahsetmek mümkün. Kahire ve İskenderiye'yi de yine burada görüyoruz. Evet devam edelim ve bir de din haritasına mezhep haritasına bakalım Mısır'ın. Yine bu ekranımızda farklı dinlerin ve mezheplerin dağılımını görüyoruz. Mısır'da ciddi bir Kıpti yani Ortodoks Hristiyan nüfusu var. Bu Hristiyan nüfusun bu Hristiyan nüfus yaklaşık %8'ini oluşturuyor Mısır nüfusunun ve zaman zaman çok kilit bir rol oynayabiliyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde dün daha doğrusu yapılan bir muhtıranın okunması sırasında darbenin okunması sırasında biliyorsunuz yine Kıptilerin lideri olan Papa Tavadros orada hazır bulunmuştu. Bu da Kıptilerin Mısır içerisindeki önemini göstermesi açısından kayda değer. Kıptiler bütün Mısır'a dağılmış durumda haritada yine daha detaylı olarak hemen şuradan yine gösterelim Kıptilerin dağılımını gösterdik şu kırmızı olan kırmızıl olan bölgeler. Yine Mısır'ın güneyinde bir Şii nüfustan bahsetmek mümkün yine yukarıda İsmailiye bölgesinde. Çok eskiden kalan özellikle İsmaililerden kalan belli Şii nüfustan da bahsetmek mümkün. Diğer bölgelerde ise %90'ın üzerinde Sünni nüfus Mısır'ın nüfusunu oluşturuyor. Evet programımızın künyesinden sonra şimdi jeopolitik bakışla devam edeceğiz. Evet Mısır'da bütün bugünkü krizin temeli daha önce de aktarmıştık. 25 Ocak'a gidiyor. 25 Ocak 2011'e gidiyor. Burada mübarek rejimine karşı İlk ayaklanmalar başlamıştı ve e, halk tam anlamıyla direnişe geçti ve bu direniş e, özellikle Tahrir Meydanı'nda yoğunlaştı e, Mısır halkının bu direnişi. Ve 11 Şubat'ta özellikle askerlerin de e, Hüsnü Mübarek'e sırtını dönmesiyle beraber 30 küsur yıldır Mısır'ı yöneten Hüsnü Mübarek, görevi devretmek zorunda kaldı ve böylece Mısır'ın devrimi 25 Ocak'ta başladı ve hemen ardından da Firavun diye anlaşılan Firavun diye bilinen en önemli liderini Hüsnü Mübareği göndermiş oldu. Evet bunun ardından Mısır'da hiç gelişmeler durmadı Mart ayında bir darbe oldu Mısır'da aslında hemen ardından bu darbe bu darbe şöyle gerçekleşti ordu tam anlamıyla yönetime el koydu. Bütün güçleri üzerinde topladı. Hüsnü Mübarek'in, parlamentonun ve bütün diğer kurumların gücünü üzerinde topladı ve böylece bir darbe fiilen gerçekleşmiş oldu. Darbenin ardından büyük bir uluslararası baskı geldi orduya ve bunun üzerine Yüksek Askeri Konsey, daha doğrusu Yüksek Askeri Konsey seçimleri yapma kararı aldı ve bir takvimle beraber seçim süreci başladı. İlk seçimler parlamento seçimleriydi. Parlamento seçimlerinde ee, yönetimin halka iadesi kararı alınmıştı ve böylece ard arda Mısır şu ana kadar e, devrim süreci boyunca iki buçuk yılda beş ayrı seçim gerçekleştirdi. Bu beş ayrı seçimde farklı farklı e, hem başkan e, seçildi, cumhurbaşkanı seçildi hem daha sonra da e, parlamento ve parlamentonun üst ve alt kanadı e, seçilmiş oldu ve bitmek bilmeyen bu seçim sürecini hep beraber gördük. Şimdi hemen oyların dağılımına bakalım. Bu parlamento seçimleri nasıl sonuçlandı? Parlamento seçimlerinin ilki yani Halk Meclisi'nin seçim sonuçları 2012'de gecikmeli olarak yapılabilen halk seçiminin sonuçlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu seçime ülkedeki bütün partiler katıldı. Bazıları blok halinde girdiler. Şu anda görüyorsunuz mavi olan kısım Özgürlük ve Adalet Partisi yani İhvan hareketinin, Müslüman kardeşler hareketinin Müslüman kardeşler hareketinin hakimiyetiyle sonuçlanan seçim sonuçları Yine kırmızı olanlarda İslamcı Nur Partisi Bu da 3 ayrı Selefi partiden oluşan Selefi blok aslında Bu 3 parti bir araya gelerek Nur Partisi'ni oluşturdular Onlar da parlamentonun yine yaklaşık %30'unu oluşturacak kadar oy aldılar Böylece parlamento seçimleri sonucunda Selefiler ve İhvanla beraber İslamcılar yaklaşık yüzde yetmiş civarında Halk Meclisinde egemenliği kazanmış oldular. Evet, bir sonraki meclisimize bakalım. Bu da Parlamento'nun alt kanadı, daha doğrusu üst kanadı, daha sembolik özelliğe sahip olan Şura Meclisi. Mısır, Mısır'da Şura Meclisinin doğrudan bir aslında yetkisi yok. Daha çok sembolik bir meclis Şura Meclisi. Ancak yine de özellikle parlamento kapatıldığında Şura Meclisi kilit bir noktaya gelmişti. Hemen buraya da bakalım. Burada da yine mavi olan Özgürlük ve Adalet Partisi yani ihvan çizgisi. Kırmızı olansa Nur Partisi yani Selefi blok. Diğerleri de diğer partileri gösteriyor. Yani turuncu ve gri olanlar. Bu da yine Şura Meclisi'nde de özellikle İslamcıların hakimiyetini gösteriyor. Bu seçimler ...sürekli tartışmalarla gerçekleşti, sürekli itirazlar oldu ve birçok bölgede gerek seçim kanunundan dolayı, gerek yolsuzluklardan dolayı birçok itirazlar oldu. Bütün bunlara rağmen, rejimin birçok müdahalesine rağmen, eski yönetimin müdahalesine rağmen İslamcılar bu seçimleri galip olarak gerçekleştirmiş, sona erdirmiş oldular. Evet, bir sonraki ekranımızı alalım şimdi. Bunun ardından, bu seçimlerin ardından... Ülke yine tam anlamıyla bir tartışmanın çatışmanın içerisine girdi. Çünkü bunun ardından şöyle bir şey gerçekleşti. Mısır'da önce parlamento, önce kurucu meclis anayasayı yapmakla yükümlü. ...bu meclislerin seçtiği kurucu meclis kapatıldı ve bir kaos süreci başladı. Bunun ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmek istendi ve birçok isim verildi Cumhurbaşkanı aday olması için. Ancak bunların bir kısmı, birini daha sonra gündeme getireceğiz, Hayret Şatır'ı daha sonra gündeme getireceğiz. Birçoğu bloke edildi askeri yönetim tarafından ve bloke edilen isimler dışarıda kalmak şekilde kalacak şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Yine bu dönemde kurucu meclisin ardından parlamento feshedildi. Parlamento tam anlamıyla kapatıldı. Şu anda Mısır'ın bir parlamentosu yok, halk meclisi yok. Bence altının çizilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi bu. Mısır'da yasa yapacak bir irade şu anda söz konusu değil. 2012 yılının Haziran ayında gerçekleşen gelişmeler bunlar. Bu seçimlerin, bu kargaşanın ardından... Seçim sonuçları son derece tartışmalı bir şekilde gerçekleşti ve Mursi büyük pazarlıklardan sonra engellemek isteyen bir seçimden sonra %52 oy alarak Mısır'ın ilk sivil seçilen Cumhurbaşkanı olarak gündeme geldi. Evet Mursi'nin gündeme gelmesinin hemen ardından peş peşe yine gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelerden ekranda şu anda bir haritamız var buna bakalım. Mursi'nin oy aldığı yerleri göstermesi açısından son derece önemli. Evet e, buradaki e, şu anda gördüğümüz yeşil alan ekrandaki e, Ahmet e, Mursi'nin aldığı oyları oluşturuyor. Kırmızı alansa Ahmet Şefik yani Hüsnü Mübarek'in başbakanı olan eski yönetime dahil olan eski yönetimin parçası olan Ahmet Şefik'in oy aldığı yer Görüldüğü gibi Kahire özellikle Kahire bölgesi ve Kahire'nin hemen yukarısındaki Garbiya bölgesinde Ahmet Şefik'in daha güçlü olduğu diğer yerlerde ise çeşitli mücadeleler olmasına rağmen özellikle kırsal alanda güneyde ve yine batıda e, Mursi'nin son derece güçlü olduğunu görüyoruz. Evet e, bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra e, Mısır'da e, şunu da hemen anlatalım. Evet, Mursi'nin oy aldığı yükselen ve alçalan oylar burada görüyoruz. Kahire'de %40 civarında bir oy aldı. Daha sonraki seçimlerde referandumdaysa yine %40'ın biraz üzerinde seçimi değişmedi. Ancak El Garbiya bölgesinde bazı bölgelerde oyları düştü veya arttı. Bunların detaylarını yine sizinle Twitter üzerinden paylaşacağız. Orada da yine referandumla, daha sonraki anayasa referandumuyla seçimler arasındaki oy farkını daha detaylı olarak görebilirsiniz. Evet bu seçimlerin ardından Mursi göreve geldi. Ancak Mursi'nin göreve gelmesiyle beraber bütün Mursi'nin yetkileri ordu tarafından yine kendi üzerinde toplandı. Mursi'nin seçildiği gün sivil bir yine darbe ile Mursi karşı karşıya kalmıştı. Bunun ardından... Yine e, durulmadığı Mısır'da sular ve Ağustos ayına geldiğimizde e, 17 Mısır askerinin ölümüyle sonuçlanan çok büyük bir saldırı gerçekleşti. E, çok büyük bir saldırı gerçekleşti. E, Sina Yarımadası'nda Sina Yarımadası en önemli e, kriz noktalarından bir tanesiydi zaten ülkedeki e, ve burada tam anlamıyla yönetilemeyen bir e, yönetilemeyen bir e, krizden bahsetmek mümkündü. Ve bu krizin sonucu aslında Mursi'ye bir fırsat verdi ve Mursi bu fırsatı tam anlamıyla gole çevirdi diyebiliriz. Olan şey şuydu, bu saldırının ardından Mursi faturayı e, Genelkurmay Başkanı'na ve İstihbarat Başkanı'na kesti ve bu iki ismi görevden aldı. İşte Mısır'daki en önemli aslında taşları yerinden oynatan en önemli en kritik gelişmelerden bir tanesi buydu. Mursi'nin ilk defa yetkilerini üzerine aldığı Cumhurbaşkanı olarak... Ve yine askere doğrudan tavır koyduğu, istihbarata doğrudan tavır koyduğu en önemli gelişme buydu. Ve bu gelişme bugünkü darbenin aslında bir yönüyle de ilk taşlarını döşemiş oldu. Bu andan sonra Mursi ülkenin cumhurbaşkanı olarak kendisini inşa etmeye başladı. Hemen ardındansa tartışmalı geçen bir dönemden sonra anayasa komisyonu yani kurucu meclis çalışmasını gerçekleştirdi. Ve ikinci kurucu meclis yani kadınların, e, Kıptilerin, Hristiyanların, e, liberallerin de içinde bulunduğu, İslamcıların geri adım atıp bu isimleri de tekrar e, aldığı bir kurucu meclis ülkenin anayasasını yapmaya başladı. Ve anayasa tartışmalarının, anayasanın neredeyse %90'ı bitmişti ki başka bir kriz kapıyı çaldı. Bu kriz şöyle bir krizdi, e, Mursi parlamentosu olmayan bir ülkeyi yönetirken, Şura Meclisi'nin de aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin de kapatılacağı istihbaratıyla harekete geçti ve kendi kararlarının yargı denetimi dışında olduğu şeklinde bir kanun hükmünde kararname yayınladı. İşte bundan sonra Mısır halkı sokaklara döküldü ve Mursi'yi diktatörlükle suçladı. Oysa burada bir zaman sınırı vardı. Mursi anayasa referandumuna kadar kendi kararlarının, e, ...yargı denetimi dışında olacağını söylemişti. Ancak kötü hazırlanmış bir yasaydı ve e, bir türlü önüne geçilemedi protestoların. Bunun ardından Mursi ikinci bir genelge yayınlayarak, kanun hükmüne kararname çıkartarak... ...bu pozisyondan geri adım attı ve seçimlerde bütün bu yetkileri devretmek üzere... E, ...tekrar geriye çekildi ve anayasanın bitmesini bekledi. Ardından komisyon anayasayı sona erdirdi ve çok tartışmalı bir şekilde anayasa referanduma gitti. İşte bu referandumun hemen öncesinde ve sonrasında inanılmaz protesto gösterileri yaşandı, tahrir yine kilitlendi, insanlar yine sokaklara döküldüler. Bunun ardındansa yine ülkede bir kaos havası esmeye başladı. Ancak buna rağmen özellikle yargının bir müdahalesinden bahsetmek mümkün. Çünkü Mısır yasalarına göre referandumun gerçekleşmesi için e, yargı mensuplarının e, seçim sandıklarının başında durup refakat etmesi gerekiyordu. Ve protesto ettiği yargı mensupları bu referandumu ancak daha sonra bir anlaşma zemini sağlandı. Anayasa oylandı ve bu anayasanın sonucu, e, sonucunda e, Mısır yeni anayasasına ilk sivil anayasasına kavuşmuş oldu. Evet bu aslında gelişmeleri e, belli bir noktaya taşıyan en önemli e, şeydi. Bunun ardından ülkede sular son 6 ay içerisinde hiç e, durulmadı. Evet şu anda ekranda anayasa referandumu ile ilgili bir e, görüntümüz var. Anayasa referandumunda e, İslamcıların özellikle Selefilerin çok bastırması ve e, ihvan üzerinde de Müslüman kardeşler üzerinde de belli bir baskıyı oluşturmasını görmüştük. Ve bunun karşılığında e, %70'i oluşturan oyların %70'ini oluşturan Selefi ihvan ittifakı ...anayasayı ekranda gördüğümüz şekilde kabul etti ve muhalefet bu seçimleri büyük oranda boykot etti. Zaten haritadan görüyoruz şu kırmızı bölge yine Kahire bölgesi. Burada biraz muhalefetin hayır diyenlerin oyunun arttığını, diğer bölgelerde ise herkesin büyük oranda evet dediğini, referanduma evet dediğini gördük. O dönemde de veto tartışmaları yaşanmıştı. Evet. Bunun ardından anayasa süreci bittikten sonra Mısır'da bir başka tartışma başladı. O da futbolla ilgili bir tartışma. Daha önce devrimin hemen ardından yine Port Said'le başka bir şehirdeki Kaire'deki iki futbol takımının taraftarları kavga etmişlerdi. Ve bunun neticesinde taraftarlar arasında çok ölümlü kavgalar yaşanmıştı. 20'ye yakın kişi ölmüştü. Bu kavgalar tekrar ortaya çıktı. Ve yine birçok kişi idama mahkum edilince Port Said başta olmak üzere isyan dalgası her yere yayıldı ve 30'un üzerinde can kaybıyla ülkede yine bir şiddet havası esmiş oldu ve böylece Mısır istikrarı hiç göremedi geçtiğimiz bir sene daha doğrusu geniş 2,5 sene ve Mursi'nin Cumhurbaşkanı olduğu son bir sene içerisinde. Bu süreçte geçtiğimiz 6 ay içerisinde bir başka önemli gelişme daha oldu. ...o da Temerrüt Hareketi'nin kurulması. Şu andaki e, muhalefetin öncülüğünü yapan Temerrüt Hareketi yine birkaç ay önce farklı üç grubun bir araya gelmesiyle kuruldu. Bunun detaylarını size yine aktaracağız. Ancak bu hareket Mursi'yi devirmek üzere irhal sloganıyla ortaya çıktı ve Mursi'yi devirme sloganıyla tam anlamıyla Mısır'da hakimiyeti e, özellikle bu son dönemde ele almış oldu. İşte bundan sonra iyice gerilim arttı ve 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Mursi ulusa seslendi ve bütün herkesin arkasında kendisine destek olmasını istedi. Temerrut Hareketi ise 22 milyon imza toplayarak Mursi'nin istifa etmesini istedi. İşte şu ana kadarki gelişmelerin arka planı böyle. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Dönüşte bu devrim süreci özellikle son dönemdeki birkaç günlük bu darbe süreci nasıl yaşandı onun detaylarını size aktaracağız. Mısır muhalefeti tam anlamıyla 30 Haziran'a kilitlenmişti. Çünkü 30 Haziran e, tam anlamıyla e, Mursi'nin göreve gelmesinin birinci yıl dönümüydü. O yüzden herkes kendisini bu takvime göre ayarlamıştı. E, bunu öngördüğü için de zaten bütün tartışmalar bunun üzerinden yapılıyordu. Mursi e, 28 Haziran'da çok uzun bir konuşma yaptı. 2 saat 40 dakika süren bu uzun konuşmada önemli gündem maddelerini e, aktardı. Bu gündem maddeleri arasında... ...ordunun tarihi bir süreçten geçtiği ve bunu yaparken ordunun bir şekilde sakin olması gerektiğini, orduya güvendiğini söyledi. Orduya doğrudan mesajlar verdi ve darbe karşıtı bir pozisyonda yer aldığını söyledi. Ardından birkaç noktanın daha altını çizdi. Hakimlerin yani yargının siyasetten uzak durması gerektiğini söyledi. Bütün bunlar aslında Mursi'nin darbenin gelen ayak seslerini duyduğunu da bir nebze olsun gösteriyor. Burada önemli bir nokta daha var altının çizilmesi gereken o da Mursi'nin yaptığı benzin uyarısı. Ülkenin her yanında benzin sıkıntısı baş göstermişti ve darbenin olduğu gün bu benzin sıkıntısı bir anda sona erdi. İşte Mursi'yi bu 28 Haziran'da yaptığı konuşmada şu mesajı verdi. Ülkedeki benzin satmayan bütün istasyonların bir şekilde soruşturmaya tabi tutulacağını ve ceza yiyeceğini söyledi. Yine buradan da anlıyoruz ki Mursi bu bilgiye sahipti. Yani bazı benzin istasyonlarının gerilimi yükseltmek için veya kara borsa için bir şekilde e, benzin satmadığını ve bunun üzerinden halkta bir rahatsızlık uyandırarak halkın rahatsızlığı üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını göstermiş oldu. Evet e, ardından ancak bu Mursi'nin bu açıklaması 30 Haziran'ı engellemedi. 30 Haziran'da e, 1 milyon kişi sloganıyla... Protestocular ta, e, Tahrir Meydanı'na indiler. Evet Tahrir Meydanı'na inen protestoculara karşılık e, Mursi'nin e, taraftarları da başka bir bölgede yine Kahire'nin başka bir bölgesinde Rabia Meydanı'nda e, toplandılar. 1 milyona yakın kişi de onlar topladılar ve karşılıklı gerilim devam etti. Burada oyunu değiştiren kritik şey şu oldu. Evet hemen bunu görelim. Oyunu değiştiren kritik şey bu. Ordu'nun müdahale etmesi ve 48 saat e, muhtırası vermesi. Ordu'nun yaptığı açıklama 48 saat içerisinde eğer taraflar birbiriyle anlaşmazsa o zaman yönetime el koyacağı şeklindeydi. Aslında bu doğrudan bir krediydi muhalefete. Zira siz şu ana kadar söylediniz, söylediklerinizi, taleplerinizi alamadınız, 48 saat daha sabrederseniz... Biz sizin yerinize bu talepleri yerine getireceğiz mesajı verdi ve böylece ordu gerilimi yükseltmiş oldu. Aslında 1 Temmuz tam anlamıyla bu nedenle darbenin tarihi olmuş oldu. Bunun hemen ardından birçok bakan görevinden istifa etti. Farklı e, Mursi'nin bazı danışmanları görevinden istifa etti. Daha önce yine geçmişte Türkiye'de olduğu gibi daha önce hazırlanmış olan istifalar peş peşe geldi ve Mursi yalnızlaştırılmaya ve istifa etmeye zorlandı. Bu 48 saate karşılık olarak e, Mursi'nin cevabı şu oldu. 48 saat süresince kendi taraftarlarını e, meydanlara çağırdı Mursi. Herkes meydanlara gelsin kimse evine gitmesin ve böylece bizim destekçilerimizin de ne kadar olduğu görülsün dedi. Destekçilerin e, meydanda yer almasını istedi. Ancak bu da yetmedi Mursi'yi kurtarmak için. Hemen ardından 2 Temmuz'da e, süre dolmadan önce... Ee, i̇lk başta Esher Şeyhi Ahmet Tayyip dini bir otorite olarak e, Mursi'nin karşısına geçti. Daha önce de Mübarek döneminde her ne kadar bir özelliği olsa da siyasi konularda rejimle beraber hareket etmişti e, Esher Üniversitesi. Ahmet Tayyip de e, yine daha önceden mü, Mübarek'in e, başkanı olduğu partinin üyesiydi. Tabi burada şunu da altını çizelim eser şeyi olmak için parti üyesi olmak tam anlamıyla bir mecburiyetti o dönemde ve Ahmet Tayyip bir kere daha devletle hareket etmeyi kabul etti. Bunun ardından bir başka önemli isim Papa Tavadros pozisyon değiştirdi ve eylemcilere desteğini açıkladı. Bütün Kıptilerin eylemlere katılması talebinde bulundu. Bunun ardından darbe geldi. 48 saat süre sonuçlandı. 48 saatin sonunda Fettah el-Sisi kendisi ee, Mursi tarafından göreve getirilen bir isimdi ve hükümete yakın olduğu düşünülüyordu. Ee, bu e, konuşma metnini Muhtıra'yı açıkladı, anayasayı askıya aldı, anayasa mahkemesinin yeni cumhurbaşkanı olduğunu söyledi ve erken seçim sürecini bu geçici cumhurbaşkanının yöneteceğini söyledi. Böylece Mısır'ın darbesi bir kez daha, bir darbe daha Mısır'da gerçekleşmiş oldu. Darbeden sonra neler oldu? Hemen bir başlıkla e, buna bakalım. Darbeden sonra Müslüman kardeşlerden 300 isme tutuklama kararı çıkartıldı. Müslüman kardeşlerin bütün üst kadrosuna uçuş yasağı getirildi. Ülkeden dışarı çıkmaları yasaklandı ve 6 tane televizyon kanalı, gazeteler ve birçok internet sitesi yasaklandı veya kapatıldı. Bunun ardından Müslüman kardeşlerin mürşidi yani en büyük dini lideri Muhammed Bedi tutuklandı. Hayrat Şatır denilen yine Bedi'nin yardımcısı, önemli isimlerden bir tanesi, kilit figürlerden bir tanesinin çevresi, etrafı yardımcıları tutuklandı. Başbakan Hişam Kandil tutuklandı ve böylece bir darbe için gereken neredeyse bütün her şey peş peşe gerçekleşmiş oldu. Burada tutuklanan önemli bir isim daha var. O da biraz sonra bahsedeceğimiz Hazım Ebu İsmail'di. Yani Selefilerin ihvana olan desteğini gösteren, ...kritik isimlerden bir tanesi. Bu süreçte yine yaşanan bu son bir haftalık süreçte... E, ...Kahir Üniversitesi'nde bir çatışma yaşanmıştı. 16 kişi orada öldürülmüştü. Yine bu müdahale sırasında da birçok sivilin öldüğü şeklinde... ...haberler ortaya çıktı. İhvan'ın 23 üyesini bu dönemde kaybettiğini... ...23 üyesinin öldürüldüğü ilan edildi. E, yarın Cuma günü yine bu eylemler devam edecek. Cuma günü bir yandan İhvan darbeye dur eylemleri için bir çağrı yaparken temerrüt hareketinin e, öncülüğünü yaptığı karşıt görüşteki e, eylemlerse bunun bir darbe olmadığını halk, halkın isteğiyle askerin yönetimi e, anayasaya devrettiğini söyleyen darbe olmadığını iddia eden gösterilerde yine yarın devam edecek. Çok sıcak gelişmeler birbirini takip edecek. Şimdi e, sosyal medya raporuyla programımıza devam ediyoruz. Evet, e, sosyal medya raporuyla briefing odasına devam ediyoruz. Sosyal medya raporunu e, yine her haftaki gibi editörümüz Yusuf Özhan bizim için hazırladı. Yusuf sosyal medyadan önemli gördüğü bir takım tweetleri ve yine bazı trendleri bize anlatacak. Evet Yusuf neyin var bu hafta? Evet, merhaba Nuh Bey. E, bu hafta öncelikle dünkü yaşadığımız darbeden sonra e, özellikle altın insan Hareketi, Bizim ilk programımızda, Mısır programımızda da bahsettiğimiz önemli aktörlerimizden bir tanesi olan Ahmet Mahir'in atmış olduğu ve çok ses getiren tweetle başlamak istiyorum. Bugünün Mısır'ın devrimi açısından büyük bir zafer olduğunu ilan eden bir tweet. Ardından Sina'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Yani bu Altın Nisan hareketi daha önce İhvan hareketine de destek vermişti. Burada hı hı. darbeyi destekliyor şu anda. Aynen öyle. Ve Facebook'tan da yazmış oldukları mesaj gene aynı şekilde dünkü yaşananların aslında bu bahsettiğimiz temerrüdün saç ayaklarında büyük bir zafer olarak algılandığını, sosyal medyada da Mısır'daki insanların bunu bu şekilde yorumladığını görüyoruz. Evet. Bir diğer mesele e, tabii ki bir taraf için bu zaferken diğer, te, diğer taraf için de doğrudan çok büyük bir darbe evet. oluşturmuş oldu. Bunun ilk sinyallerini Sina'dan görüyoruz. Oradaki selefi grupların mücadeleye devam edeceklerini ve e, yapılan hareketin... Mücadeleye devam etmek derken? Derken şu şekilde örneğin e, buradan gördüğümüz Selefi kardeşlerimiz Sina'da cihada çağırıyor şeklinde bir e, çatışmayı belki göze alacak bir e, durum söz konusu. E, bu nedenle Sina'daki gelişmelere belki yakından göz atmakta fayda var. Ee, bunun yanında e, benim bahsedebileceğim... Bir video vardı o videoyu gösterebilecek misin şimdi bize? Tabii ki gösterebilirim. Hemen e, ee, birkaç saniye de olsa o videoyu tabii. Hı -hı. E, yani Yusuf'un sosyal medyadan e, bulup çok taze bir video değil mi? Kesinlikle. Hı -hı. Burada e, işte Sina'da, Sina'daki kardeşlerimizin e, işte Mısır ordusunun, batı destekli Mısır ordusunun hükümeti devirmiş olmasıyla birlikte mücadeleye çağırıyor. Buna... Hemen Ordu'dan da yanıt geldi. Ordunun yaptığı çağrıdaysa kesinlikle Sina'da bir bu şekilde bir yuvalanmaya izin vermeyeceklerini ve gerekirse bu yolda kendilerini feda edeceklerini açıklayan bir mesaj yayınlandı. Benim özellikle dediğim gibi dünden bu yana toparlayıp anlatabileceklerim bu şekilde. Tamam, teşekkür ediyoruz Yusuf. Ben evet iki ayrı önemli gelişmeden bahset Yusuf. Bir yanda aktivist hareketin darbeye desteği. Bir yanda da Sina'daki Selefi grupların cihat çağrısı, darbeye karşı direnme çağrısı. Şimdi hemen aktörlerimizle devam ediyoruz. Bu sürecin önemli aktörlerini hemen size anlatmaya başlıyoruz. Evet elbette Muhammed Mursi ile başlıyoruz. Mursi zoraki kahramanımız aslında. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı adayı Müslüman kardeşlerin Hayrat Şatır'dı. Hayrat Şatır veto edildiği için Mursi'yi çok çalışkan, ortalama karizmada, karizması çok fazla olmayan ama iyi bir milletvekiliydi ancak bir anda kendisini Cumhurbaşkanlığı aday olarak buldu. Cumhurbaşkanlığı seçilişinin birinci yılında tam anlamıyla bir darbeye maruz kalarak görevden alındı. Kendisi ve ailesiyle ilgili de muhalefet çok ciddi eleştiriler yaptı. Özellikle kendisinin yaptığı bir takım harcamalarla ilgili. Mursi Amerika eğitimli bir isimdi ancak bir türlü medyadan kendisini kurtaramadı, ciddi eleştirilerden kendisini kurtaramadı. Evet, ikinci ismimiz Abdül Fettah El Cici, ee, Abdül Fettah Cici e, yine daha önce bildiğimiz bir isim. Abdül Fettah Ciciyi biz şuradan biliyoruz. Geçen yılki meşhur Cemel hadisesi, yani e, Tahrir Meydanını e, Basan Devenin üzerindeki e, mübareğin adamlarının e, can kaybının olmasını engelledir Sisi. bunu muhaliflere bildirerek birçok ölümün önüne geçmişti. O yüzden de Mursi'yı ee, Sisi'yi atayarak kendisine yakın bir ismi gündeme getirmeye çalıştı. Önemli bir istihbaratçı, önemli bir liderdi. Ee, yine burada da önemli bir rol aldı ve muhtereyi yapan isim olarak kayda geçti. Evet bir diğer e, ismimiz e, Temerrüt Hareketi. Hareket olarak koyduk buraya. Temerrüt Hareketi e, 15 milyon imzayla e, Mursi'yi devirmek istemişti. Bu bir platform aslında. Kifaya hareketi bunun altında yine Altın Nisan Gençlik Hareketi bunun parçası ve yine %1 civarında oy alan Baraday'de bu cephenin önemli isimlerinden bir tanesi. Evet bir sonraki aktörlerimize bakalım. Bir sonraki aktörlerimizin ilki Hayrat el Şatır. Hayrat Şatır şu anda Müslüman Kardeşler Hareketi'nin 2 numarası veto edildiği için ee, seçilemedi, Cumhurbaşkanı olamadı. Son derece karizmatik bir figür. Özellikle Sina'da son derece etkili. Hem iş dünyası, kendisi bir iş adamı. iş dünyasında çok etkili, siyasette etkili ve selefiler üzerinde ciddi bir e, etkisinin olduğu da bilinen bir şey. Eğer Hayrat Şatır Cumhurbaşkanı olsaydı belki de bu darbenin e, şekli biraz daha farklı olabilirdi. Darbeye direnebilirdi diyen pek çok analizci şu anda mevcut. Kendisinin ailesi bu dönemde özellikle saldırıya maruz kaldı. Ee, ve evet Yunus Mahyun önemli bir isim. Ee, bu da Selefi Nur Partisi'nin lideri. Ee, Nur Partisi bir dönem e, desteklemişti ihvan hareketini. Ancak son dönemde erken seçim çağrısı yaparak e, ihvan hareketinin arkasında durmadığı ihvan hareketini çok sert eleştirdi. Bir başka Selefi lider Hazım Ebu İsmail. Hazım Ebu İsmail son dönemdeki Televaiz diye bilinen önemli Selefi isimlerden bir tanesi. Kendisi darbeye karşı direnmek için Rabia meydanına giderken bugün gözaltına alındı. Ee, Hazım Ebu İsmail de e, Mursi'ye destek veren, ihvan hareketine destek veren darbe karşıtı Selefilerin önemli isimlerinden. Evet şimdi risk analiziyle e, devam ediyoruz ve Mısır'daki riskleri hemen aktaracağız. İlk risk aslında en büyük risk bu iç savaş riski. Çünkü bir takım Selefi gruplar az önce Yusuf'un da aktardığı yemin eden bir takım gruplar e, silahlı mücadeleye geçeceğiz dediler. Eğer bu gerçekleşirse tam anlamıyla ülkede bir iç savaşın çıkması işten bile değil. Bölgesel kara delik ikinci riskimiz. Bu da iç savaş başlarsa bunun bütün bölgeye başta Gazze olmak üzere İsrail olmak üzere bütün bölgeye yayılma ihtimali var. Bu da önemli bir risk. Üçüncüsü radikalleşme. Bu da İslamcı grupların e, özellikle bu dönemde giderek şiddet karşısında radikalleşme ihtimalini artırıyor. Son olarak senaryolarımızı görelim ve programımızı kapatalım. Evet, senaryolarımızı senaryolarımızı şimdi hemen alalım. 3 ee, tane senaryomuz var her zamanki gibi en kötü senaryo yine e, sürek avının başlaması şiddetin kullanılması ve bunun neticesinde radikalleşme ve iç savaş riski en önemli risk şu anda bu en kötü senaryo bu. Ortalama senaryo, kabul edilebilir senaryo askeri yönetimin e, kısmi bir baskı uygulaması. Bunun neticesinde bir an önce erken seçim ve e, bir şekilde hızlı bir şekilde seçimin yapılması ve Mısır'ın bu kaostan bir an önce kurtulmak e, kurtulması. En iyi senaryo askeri yönetimin hemen elini çekmesi, hemen seçim sürecinin başlaması, ihvanında da müdahil olduğu, dahil olduğu bir geçici yönetimle e, demokrasinin tekrar geri gelmesi. Ancak bu da yine şu anda uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Evet bu haftaki briefing odasının konusu Mısır'da e, darbeydi. Mısır'daki darbeyi mümkün olduğu kadar size ana aktarmaya çalıştık. Bir sonraki briefing odasında tekrar buluşmak üzere. iyi geceler.